Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün sizlerle birlikte önümde duran kanalın en pahalı ve en iyi ürünü Monster Toolpart T5 versiyon 19.2 ile karşınızdayım. Evet bildiğiniz kadarıyla geçen sene değil ondan önceki sene kanalda bir tane video vardı. Lenovo yani IdeaPad 330 kutu açılımı diye. O bilgisayarı tahmini 4000 TL civarlarında almıştım. O bilgisayarımız biraz tuzlu. O yüzden almışken en iyisi olsun. Verdiğimiz fiyata en iyisi olsun. Fiyat performans ürünü olsun istedim. Ve cuma indirimleri vardı. Hepsi burada da hepsi buradan indirimle aldım. Fiyatı 11.000 TL civarlarında <gülüyor> taksi aldık. Youtuberlar çok kazanıyor. O yüzden taksitle böldürdük. Hazırsanız kutu açımına başlayabiliriz. Bu arada prodüksiyonu biraz daha genişlettim. Yukarıda bir tane daha kamera var. Şu an yukarıdaki kameradan göreceksiniz. Evet. Kutumuz bu. Maket bıçağını da çıkartalım. Üst tarafında Monster'ın bandı var. Bir tane kargıncı kontrol etmene teslim almayınız. Yan tarafında özellikleri yazıyor. Birazdan sizlere bir şey değineceğim. Tulpar T5 versiyonu 19.2 InterCore 7 10.750H 16 GB 2933 MHz DDR4 RAM Fakat bu bilgisayarın içerisinde 16 GB değil 8 GB RAM geldi Bunu da Monster etkilerini bildirdim Çarşamba günü Ankara'ya gideceğiz Ve orada ücret karşılığı olmadan 8 GB RAM'imizi de Taktıracağız Hemen 256 GB Samsung'un bir tane SSD'si var RTX 2060 6 GB RTX 2060'ımız mevcut 15.6 inç LED Full HD ve 144 Hz Buraya çok dikkat çekelim 144 Hz bir bilgisayar Peri dosya yazımında geliyor. İsterseniz 800 TL Windows 10 Home. İsterseniz 1100 TL de Windows 10 Pro satını alabilirsiniz. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Altında da herhangi bir şey yok. Sağında da bir şey yok. Hadi bakalım ben kutumuzu üstten açalım. Bu arada ben kutuyu açtım. ile tekrardan bantladım. Videoda tekrar açacağım için. Evet. Kutu bizi böyle karşılıyor. Bu arada bu kutunun dışarı, dışında bir de e, bu pat patlı şeyler olur ya. Şunlardan. Şunlardan var Dışında sarılı bir şekilde. Dışında da bir tane monster poşede vardı. O şekilde elime geldi. Yurt kargo getirdi. 10 TL kargo para söyledim. <gülüyor> ya o da biraz sinir bozucu. 10 miler bir şeye para veriyorsun. 10 TL de kargo diyorsun. Kutumuz şu şekilde. İçerisinde yine aynı şu köpüklerden var. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık bir tasarım. Sade ve şık. Yan tarafları. Şöyle kutunun üst tarafı yeşil. Ee, güzel dizayn edilmiş. Valla benim çok hoşuma gitti. Kutusu. Şöyle... Etraflarında herhangi bir şey yok. Arka tarafı da yine simsiyah. Üst tarafı, yani bu kutu çöpe atılmaz arkadaşlar. Dışında kutu gibi bir şey de gelseydi çöpe atılabilirdi. Bilgisayarı çıkarttım, demiş olduğum gibi pazartesi günü elime ulaştı. Bugün günlerden cumartesi, altıncı günündeyim. Bilgisayarımız bunun içerisine geliyor, içerisine konulmuş şekilde geliyor. Bu da yine bilgisayarın dışında çıkıyor. Hemen bunu da yan tarafa doğru alıyorum. Klavyemizin üzerinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu da yine aynı şekilde bilgisayarın içerisinde. Bilgisayarın burasından garanti belgesi. Burada bir tane Avengers oyun çıkıyor. Ee, i̇çerisinde oyun veriyorlar. Ekstra 6 aylık bir yazılım veriyorlar. Tam şu an ismini hatırlamıyorum. Bir tane kullanma kılavuzumuz var. Türkçe yok. Burada garanti belgesi var. İçerisinden devam ediyoruz. İçerisinden bir adet 16 GB flash disk çıkıyor arkadaşlar. Bu flash diskin içerisinde bu işte işlemcidir, ekran kartıdır, anakarttır bunların sürücüleri yer alıyor. Hani güncelleme amaçlı. İçerisinden 4 adet vida çıkıyor arkadaşlar. Bu vidaları ne diye soracak olursanız bilgisayarın arka kapağını kendiniz açtığınız vakit garanti bozulmuyor hiçbir şekilde bu yanındaki videoları da bu yüzden yollanmış. Videoları gönderim sebebi şu. Anakart 3 tane M2 bir adet de 2.5 inçlik SSD destekliyor. İsterseniz 2.5 inç hard liste takabilirsiniz. SSD takabilirsiniz. Orası size kalmış bir şey. Kendiniz yapabilirsiniz. Yani garantiye yollamakla uğraşmayın. Kendiniz M.2 SSD'nizi kendiniz alın. Kendiniz yapın diye içerisinde yedek 4 adet vida yollamışlar. Bu da gayet güzel düşünülmüş bir şey. İçerisinden bir darbası. LOL ile ilgili bir tane kart yolluyorlar. Üzerinde bir tane kod var. Bu kod okutuyorsunuz ve oyuna giriş yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde Avengers'tan bir tane oyun yollamışlar. Bunu da burada nasıl indirip kuracağını gözük gösteriyorlar. Hemen bunu da bir yan tarafa aldım. Burayı açıyorum. Buradan şarj adaptörleri çıkıyor arkadaşlar. Ben hepsi zaten dışarıda günlük olarak kullanıyorum. İsterseniz bilgisayara bir geçelim. Evet bilgisayarımız bu şekilde arkadaşlar. Yenideki şarj adaptörünü de sizlere şöyle göstereyim. Karşı taraftan göstereceğim bunu. Benim bir kulacım 1.80. 1.80. 1.80 yaklaşık olarak 8.16. 4 metre. Yaklaşık olarak 4 metrelik bir kabloya sahibiz arkadaşlar. Şarj adaptörünün de güç değerlerini şuradan görebiliriz. Bu da gibi. Adaptörümüz bu şekildeydi. Kutunun içerisinde de herhangi bir şey çıkmıyor. Ee, bence gayet kutu şık ve özenilmiş. Belli. Bilgisayarımız bu şekilde arkadaşlar. Ergonomi açısından gayet hoş duruyor. Arkasındaki Monster logosu olsun. İçerisinde klavye, ekranı olsun. Bence gayet hoş bir bilgisayar. Hani bu ofise gittiğiniz vakit kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Çünkü bununla aynı özelliklere sahip bir HP iş bilgisayarı 26.000 TL 26.000 TL'yi Monster'a verirseniz size RTX 3000 teknolojisini sunarlar ki bu 26.000 TL'lik dediğim bilgisayarda 1650 Ti var GTX Monster nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama fiyatları genelde çok ucuz Hani diğer rakip firmalara göre çok ucuz. Acayip ucuz hatta. Çünkü bu bilgisayarın eşdeğer bir özelliklere sahip başka bir firmanın bilgisayarlar en az 16-17.000 TL'den başlıyor. Bulabilirsiniz 14 15 o civarlarda da bulabilirsiniz. Şimdi görüş dışımıza bir kere basıyoruz. Basarken bize konuşa duralım. E, yan taraflarında bir adet TV okuyucusu, hafıza kartı okucusu var. 2 e, adet USB 3.0 portu, 3.1 portu var. Ee, sol tarafında bir adet Ethernet portu. Yine bir adet USB 3. Çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi şu. Kulak akımı ve mikrofon girişi aynı jakta değil. Farklı jacklarda. İkisi de farklı. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten arkada Monster'un LED'i yanıyor. Ekran LED'i. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. IPS LED ekran. Ee, bu yüzden benim çok hoşuma gidiyor IPS LED ekranlar. Sebebi şu. Siz şu an yukarıdan görüyorsunuz. Yukarıdan görmenize rağmen. Ekranda hiçbir bozulma yok. Hiçbir şey yok. Bu şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Hani Bu yüzden benim aslında çok hoşuma giden bir özellik. Arkasında zaten görmüş olduğunuz gibi Monster'un LED'i mevcut. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranımız IPS LED bir ekran. Klavyesi. Klavyesi ilk geldiği vakit büyük ihtimalle çalışmayacaktır, çalışabilir emin değilim. Şu an görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor klavye. Ama ne yapıyoruz burada? Drive az önceki flash diskin içerisindeki driverlar da. demeyeyim daha doğrusu mecburi olarak kurulması gereken uygulamalardan birisi Monster Kontrol Merkezi. Niye konuşamadım bilmiyorum, baya heyecanlandım. Monster Kontrol Merkezi arkadaşlar buradan her şeyini aydın yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim sizlere. Aydınlatma. Ee, klavye aydınlatmalarını açıp kapatabilirsiniz diyor. Biz buradan açıklayacağız. Ama e, klavyemizin ledleri yanmıyor. Şu anda klavyemizin ledleri yanmıyor. Sebebini bilemedim ama e, yanması gerekiyor aslında. Birazdan bakalım sizinle birlikte. Kapat tuşuna basınca ekran, fare herhangi bir tuş belirir. Buradan ekran özelliklerini seçebiliyorsunuz. Hemen aydınlatma seçenekleri buradan klavyemize aydınlatabiliyoruz. Buradan parlaklığı yükseltmemiz lazım. Evet, parlaklık en sonda kalmış. Düşmüş parlaklık. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebiliyorsunuz. Mesela şu renk olsun. Klavye dediğim vakit görmüş olduğunuz gibi renk. İsterseniz tek renk olarak kullanabilirsiniz. Burada tek renk tek renk modu var. Tek renk ne diyelim beyaz örnek veriyorum. Mor, turuncu, kırmızı. Bundan istediğinizi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ben renkli kullanmayı tercih ediyorum. Genel olarak buradan değişim saniyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Değişim aralığı. Bunu buradan azalttığınız vakit mesela 2 saniyede bir yanıp sönüyor. İşte sanırsam en fazla 10 saniye olması gerekiyor. Evet, güç ayarlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan güç ayarlarına girdiğiniz vakit ofis modu var. Buradan isterseniz ekonomik modda seçebilirsiniz. Ama ekonomik mod normal soğutmada çalışmıyor diye biliyorum. E, yavaş soğutmada da çalışmıyormuş. Bunlar buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz yukarı çıkarsınız. isterseniz aşağı doğru indirirsiniz. Normal soğutma, yavaş soğutma ve hızlı soğutma olmak üzere 3 farklı modu var. Ayrıca burada oyun modu ve turbo mod olarak geçerli. 3 tane mod var. Bunlar ise işlemcinin ekran kartının çalışma hızlarını, çalışma performanslarını ayarlıyor. İsterseniz bunu şurada bulunan tuştan... Tam olarak bakın güç tuşunun tam olarak yanındaki tuşa basarak da ayarlayabilirsiniz. Zaten sol üst köşede e, Gaming Office Turbo Modu diye gözüküyor. Turbo Modu'nda eğer render alıyorsanız canlı yayınlarda pek kullanmanızı tavsiye etmem. Bu arada canlı yayınları da açıyorum Twitch. Canlı yayınlarımı da takip etmek isterseniz aşağıya link bırakacağım. Oradan Twitch hesabımdan canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Burada bir özellik var. Turbo Fan. Bakın. İsterseniz bu sesle e, kullanabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Orası size kalmış bir şey. Ama bu demiş olduğum gibi bu turbo fanı bilgisayar aşırı ısındığında. Mesela After Effects'ten büyük bir proje alıyorsunuz. Ki bu bilgisayarla alabilirsiniz. Fakat RAM'inizin biraz yüksek olması gerekiyor. 16 GB versiyonda After Effects'ten render almaya çalışıyorsunuz. O durumlarda turbo fan içinize yarayabilir. İşlemci, ekran kartı çok ısınır. Yanlaması için kullanabilirsiniz. Zaten fanları da arka tarafta arkadaşlar. Şöyle fanları var. Yukarıya da gösterelim. Şurada fanları var arkadaşlar. Şurada bir adet güç tuşu. Yanında bir tane Type-C. Bir adet HDMI, iki adet de mini HDMI, pardon mini Display Port'u var. Bu şekilde bir laptop. Şuraya iki defa tıkladığınız vakit, yukarıda gözüküyordun inşallah. Şuraya iki defa tıkladığınız vakit açıp kapatabiliyorsunuz şeyleri. Şuraya bakın görmüş olduğunuz gibi double tap yazıyor. Buraya iki defa bastığınız vakit sarı beşik yanıyor. Ee, kullanamıyorsunuz. Touchpad kapanıyor. Buraya bastığınızda ki touchpad'i kullanabiliyorsunuz. Öyle özellikleri de var. Mesela e, eliniz sürekli touchpad'i çarpıp duruyor. Ne yaparsınız? E, kapatırsınız. Buradan double tap yaparak kapatabilirsiniz. Ayrıca sistem monitörü diye bir yer var arkadaşlar. Burada da RAM'inizin kaçını harcıyorsunuz? İşlemcinizin kaçı çalışıyor? Kaçı harcanıyor? İşte kaçlık bir derecesi var? Buradan ekran kartını da görebiliyorsunuz. Şu an ekran kartı %100 olarak çalışmasının sebebi şu. E, şu anda OBS'ten ekran kaydı almam bunun sebeplerinden bir tanesi ama merak etmeyin OBS'ten ekran kaydı alırken veya ne bileyim canlı yayın açarken herhangi bir sorun çıkartmıyor prize bağlı olursa şu an görmüş olduğunuz değerler prize bağlandığı vakit hani yüzde yetmiş yüzde seksenlik bir düşüş yaşıyor çünkü şu an pilden harcıyor hani pilde de çok performanslı çalışamayacağı için fazla bağladığımız vakit tabi daha performanslı oluyor Bilgisayarın biraz daha teknik detaylarına inecek olursak. Ee, Intel i7, 10.750. SEMC kullanıyor. 6 tane. Sanal 6 tane Normal çekirdek olmak üzere toplam 12 tane çekirdeğimiz var. GDDR5. Yanlış hatırlamıyorsam bir ekran kartımız var. 6 GB RAM'li. RTX 2060. Onun haricinde ses sistemi olarak e, TXTHX adlı bir sistem kullanmışlar arkadaşlar. Bu sistemde gayet güzel. Fakat oyun oynarken veya ne bileyim render alırken bu fan sesinden dolayı müziği belki duyamayabilirsiniz. İzlediğiniz videonun sesi size gelmeyebilir. Sıkıntıları var. Tık onları da aldırış etmeyeceksiniz. Evet cihaz genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda sizlere Monster ile ilgili birkaç ipuçları vereceğim. Kısa kısa e, oyun deneyimlerini ve video montaj sırasında nasıl bir performans sağlıyor pildeyken bunları göstereceğim diğer videolarımızda. Şimdilik benden bu kadar. Bir diğer kutu açılım videomuzda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayın. Bizleri seviyorum kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.